George. Gece saat 3 kafa yine hay sune doğru geliyor Pay money lafı yok lemon hype Sorun yok hep olay zincir sürtükleri istiyorum Life of a life ateş etme kolay Duman içine zayıf dişim değil dilim gold Kayana kay kızım ne olmaz para var para var polislerle paralel kaçamam kaçamam mesele çok baş var sulamda satıvam silahım yanımda kimlik yok memur wipe ne yapayım lan kovaladığım bırakın dayışıyım lan gözlerim fokustan kaç edeyim sayamam devam eder sarılar dilimle yarışır tanrılar söyle elimde ne kaldı lan froomillerle yatışır han huh? kaybettikleriyle yaşayan biraz da sen oyalan. Yaşadığım yer hep olay Yerden yere vur beni Bunu yapmak ne kolay Ellerim bağlı değil Olamam deneklerine kobay Gebericem belki ama Ölümüne taklay Katiller Katiller Ruhumu hemen vampirler Dişleri etimde öldüremez beni fani Katiller Uaptlar müşteri etinde öldüremez benim faniler Oğlum sigara ya